Dom baba Türbesi'nden çıkıp Alatlı'nın merkezine geliyorsunuz. Alatlı'nın merkezinde birisine sorsanız zaten Taşkın Dede'ye giden yolun yani aslında yolun adı da Taşkın Dede Caddesi. Direkt bulup Taşkın Dede Caddesi'ne girdiğiniz zaman direkt bu mekana geliyorsunuz. Burası birkaç yıl önce birçok hayırseverin yardımıyla toplanan paralar sayesinde yapılan bir mekan. Taşkın Dede ithaf edilmiş ve tamamen restore edilmiş mezarıdan. Hemen arkamda gördüğünüz yer Taşkın Dede'nin Metun Bulum'da bulunduğu yer. Şimdi buraya gidelim. Taşkın dediği ya da diğer adıyla Alaaddin dediği dualarımıza buluşturduk. Alaaddin Kasabası'nın kurulmasının asıl amacı Hırka, Konya ve Bağdat arasındaki tarihi ipek yolunun güvenlik önlemlerinden birisiydi, güvenlik şehriydi. Alaaddin Kasabası'nın ismi de zamanla Alaaddin. Alaaddin ya da Alaaddin olarak biliniyordu. Zamanımıza kadar Alaaddin olarak gelmiş. Türbeyi görüyorsunuz, yatırı denizdeki yatırların en büyüklerinden birisi. Belki yerinin tam olarak bilinmemesinden ya da gerçekten atalarımız belki de çok iyi adamlardı. Size biraz da türbenin içinden bahsedeyim. Türbe Dona Don Baba ya da diğer adıyla Dona Baba olan bir nektir. Zatı Muhterem Şehit Askerin. Türbesiyle aynı dönemde yapılmış. Yeni Alaaddin Belediye Başkanı Ramazan Bey tarafından ve diğer Alaaddin'le hayırseverler tarafından yapılmış. Burada pencere sayısı Dona Baba'ya göre daha az ve pencere tarzı birazcık daha farklı. Belki aşağı yukarı aynı. Burada sadece küçük bir tahtayla Yapılmış eski tarzda kilitleri var. Pencere sayısı da çok az. Onları kapatalım. Burada türbenin kabrini görüyorsunuz. Kabir gerçekten büyük. Nereden baksanız bir beş buçuk metre falan aşağı yukarı türbenin uzunluğu. İşte biraz önce dediğim gibi ya mezarının nerede olduğunu tam olarak bilemedikleri için ya da gerçekten atalarımız çok iyi adamlar. Türbenin mimarisine bakacak olursak zaten Dona babanın türbesi aşağı yukarı aynı mimaride. Gene bir büyük kubbe, Anadolu Selçuklular tarzında yapılmış. Duvarlarda bir şeyler koymak, bir şeyler yapmak için nişlerimiz var. Pencere sayısı olarak toplam 5 pencere bir de kapımız var. Buraya gelen ziyaretçiler secdeler, secdeler bırakmışlar. Bayraklarımız var ve hala hediyeleri devam ediyor. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz.